Yine günümüzde tüm dünyadaki insanların önemli sorunlarından bir tanesi. Bağlanma sorunu. Bağlanma sorunu nedir ve nasıl aşılır? Ben açtım çok şükür. Çok şükür. <gülüyor> Sayenizde. Evet. Kişi kendine bağlanırsa, annesine bağlanırsa, ailesine bağlanır, arkadaşlarına bağlanır. Belli bir ölçüde sıkmayacak. Bağımlılık oluşturmayacak kadar bağlanmak gerekiyor. O yüzden çocukluğumuzdan günümüze o ilişki seyrini ve güzergahlarını kontrol etmek lazım. Daha önce çocukluk travmalarında oluşan bir sıkıntı bağlanmada ölçüyü ve dozajı kaçırabilir. Annemizle bağlanma sorunu neden yaşadık? Bunun çözümü nedir? Ee, varsa ve yaşıyorsa, rahmetliyse bile bunu o zaman öyleydi deyip en iyi şartları herhalde annelerimiz ve babalarımız bize sağlamıştır. O günün eğitim konjektüründe bize en iyi anneli yapmışlardır deyip ya şöyle olsaydı başkasının annesi şöyle yaptı kıyaslamamak lazım. Mevcut beslendiğimiz kanalları çok güzel restore ederek yola devam edersek bağlanma sorununda da aşarız. Kendimizle barışık olmamız lazım. Ee, ve karşı çifti yaslamamak lazım. Herkes kendini geçiyorsa daha niye bağlanmayalım değil mi? <gülüyor> Diğer türlü e, şu anda mevcut partnerimizle en iyi ilişkiyi yürütüyorsak e, ve kendimizi geçiyorsak e, bağlanırsak neler kazanırız bence bunu düşünelim. Ne kazanmak istiyorsak da partnerimize bunu söyleyelim o da verecektir. Var olanı verir. Biz de veremeyeceğini istemeyeceğiz. Kafayı çalıştıracağız. Bunu da yazıyorum. Hemen <gülüyor> <doğru. Tabii ki. gülüyor> evet e, gerçekten bunlar muhteşem teknikler. Muhteşem e, sonuca ulaştıracak olan teknikler diyoruz.